Ben de romantik bir insan olduğum için gidip şöyle size bir merhaba demek istedim. Dün akşam hiçbir şey çekemedim. Özgürüm. Çok yoruldum. Tekneydi açık havaydı derken deli gibi acıkmıştım. Gözlemeleri göndüm ve uyudum kaldım. Şimdi ikinci gündeyiz. Akçapınar Azmağı'na doğru gidiyorum. Ama bu aşıklar yolunda durmak istedim ve ağaçları size göstermek istedim. Şöyle yaklaşık olursak eğer. Bakar mısınız? Herkes kalbin içerisinde sevgilisinin adını yazmış ve hatıra bırakmış bu ağaçlara. Ve bütün Aç şerizi size gösteremem belki ama ben de yazmak istiyorum. Şimdi hemen günümüzden bahsetmek istiyorum. 7,5 buçuk kilometrelik Akçapınar Azman'da bir tekne tur yapıyoruz. Kanoya binerdim ama içimde bikinim var ama yani çok ıslanmak istemiyorum bir de kanonun bir esprisi yok ama kanoyla da eğer istiyorsanız orada e, gidebiliyor musunuz? Bunları tekneden çekiyorum. önden bilgi vermek istiyorum çünkü tekne de çok zor oluyor tır tır tır tır, tır seslen. Eksine doğru açılıyoruz ve size daha önceden de bahsettiğim bahsetmiş miydim bahsetmişimdir kain surf alanına gidiyoruz. Ve sonrasında ne yapıyoruz? Kain surf yapıyoruz Yalan, öyle bir şey yok. Hadi bence başlayalım çok fazla konuşmaya gerek yok. Ben de akçapınar tostundan yemek istiyorum. Ay içim dışım toz gözleme oldu. Yapacak bir şey yok ama. Şimdi bakalım nasıl? Bu arada ekmeğin çok güzel ve incecik duruyor. Hmm. Beğendiğiniz peynirli tost hiçbir özelliği yok. Ama özelliği ekmeğinde. Ekmeğinden dolayı sanırım meşhur. Siz de Akşapınar'a gelirseniz bir tos yap. Oradan azma devam edersiniz bizim yapacağımız gibi. Şimdi ben şunu gömeyim. <gülüyor> Görüşürüz. Peynirli tost yedim sadece üzgünüm çok tatlısın ama hemen kanoların ve kayıkların kiralama yeri de burası arkadaşlar tek kişide binebiliyorsunuz iki kişi de binebiliyorsunuz dolmuşu solü değil ama hala hala alıyorlar istiyorsanız kano kiralayabiliyorsunuz kanayla giderken yorulursanız hemen arkadan çekebiliyorlar deneyebilirim ben de 350 lira fiyatı Çünkü tur için hemen şunları bir öğrenmek istiyorum. Arkadaşta yıllardır buralıymış ve bu mekanın sahibi ismini alabiliriz. Adem benim adım. Adem. Adem bir şey soracağım sana, bunu çok merak ettim hatta almak istiyorum. Acı biber. Acı biber reçelini ben ilk defa duyuyorum. Nasıl bir şey, tadı nasıl? Acı biber hem tatlı hı hı. hem acı. Ortaca biberi dediğimiz körüklü biberden yaptığımız kaba biberle kullanıyoruz. Hı hı. Lezzetli Çok lezzetli, ette çok yakışır. Hı hı. Bir sos olarak da kullanılır. Süper, alıyorum o zaman ondan. Tamam. Peki böyle bir kavanozda ne kadar satıyorsun? 65 liraya, 65 liraya satıyorsun. Hemen hemen yarım süreci var Şeyi çok severim ben. Süt reçeli ne kadar? Süt reçeli 75 lira. Hepsi doğal bunların, evet. öyle değil mi? Yani Süt, şekerli, karamelize hale gelmesi için ben de iyiyim. bir de şunu soracağım sana. Ee, çıtır kabak reçeli, çıtır kabak reçeli. Evet. Bunu da hiç yemedim. Çıtır kabak, bildiğiniz kabak. çıtır, 20 güne yakın kireçte bekliyor, hı hı. E, hemen doğrandığı gibi şey olmuyor yani, hı hı. kavanozlanmıyor. Hı hı. Önce arkada işlemleri yapılıyor, hı hı. sonra hemen hemen 20 gün sonra kireçten ayrıldı, bildiğiniz orijinal şekerle yaptığımız reçel. Başka şeyler de var ama hepsini e, bir çiftliğiniz vesaireniz var, sizi bir yerden mi alıyoruz? Yüretme iznimiz var, ilçe tarımımız ve bu konuda destekleri de var. Uh -huh. ee, i̇mal hatayımız var ve yöreden yetişen meyve, ve sebzeyi buraya has olan her şeyi işleyip reçel Arkadaşlar buraya eğer gelirseniz Akça Pınarı ve hani gezi yapmaya kanoyla. Buraya uğrayın, zaten hemen karşısında Adem bulun, benden selam söyleyin. 65 6 belki bir şey yapar. <gülüyor> bir şey soracağım Adem, sığla yağını ben hiç duymadım. Biraz bahseder misin? Çünkü mide ülseri, bağırsak yaraları her bir şey faydalı yazıyor tabelanda gördüm. Evet. Ne ya bu? Neyden yapılıyor? Bu bir ağacı veçnesi, endemik bir ağaç. Dünyada sadece 2 tane ülkede olan. Hı hı. Yani bu bölgede Burdur istikametine doğru var hı hı. ama e, yerini sevmesi lazım bu ağacın. Çetibeli bölgesinde de var. Köyceğiz bölgesinde de olan bir ağaç. Haziran, Temmuz, Ağustos sıcaklarında ağaç bu görünce veriyor. Ağaca öyle bir derin yara açılıyor. Evet. Bu sıcak ağacı çarpıyor. Derenajlar sayesinde alttaki tavalara doluyor. Tabi kabuklarıyla, ağacın üzerindeki böcekleriyle falan geliyor. Çünkü doğada yaşayan böcekler de kendini tedavi etmek için ağaca mutlaka bir uğruyor. Hmm, böcekli bir şey mi yiyoruz yani? Nasıl Yok Doğadan şey? olduğu için <gülüyor> e, oradaki böceklerle kendini o ağaçla tedavi edebiliyoruz. Sonra bu işlemi yaptığınızda ağaç kendi yarasını da bu yağ sayesinde yara iyileştirici özelliği olduğu için e, kendi yarasını da kapatıyor. Bunu tarihte mum yolamada bulamışlar. Bide ve bağırsak rahatsızlıkları tedavisinde kullandılar. Ciltteki yaralarda kırışıklıklarda e, denedim. Faydası ee, var. Akçe, evde denemiş. İlk denediğim şekilde. Hı hı. Sonra ben insanlara tavsiye etmeye başladım. Solumluğuma çok iyi gelmişti. Hı hı. İnsanlar da hadi bize de nasıl biz bulamıyoruz, sen bulmuşsun derken ben buldum. Hı hı. Göndermeye başladım arkadaşlarıma. Sonra sürekli elektronu da ben bu işi yapmaya başladım. Süper. Peki 15 yıldır bur burada ve bu dükkan devam ediyor. Evet 15 yıldır buradasın. Burada da yaşıyorsun. Burada da yaşıyorum. yaşıyoruz. Evet. Kaç yaşındasın? 36 yaşındasın. 36 yaşındasın. Maşallah. Peki annem çok teşekkür ederim ilgilendirdiğin için. Ben teşekkür Siz de arkadaşlar uğrayın yani. Hem fiyatlar uygun hem de yöresel, organik. Bizim de bunlara ihtiyacımız var. Büyük şehirde yaşıyorsak biliyorsunuz. Hadi geziye devam edelim. Görüşünüz halde. Görüşmek üzere onları paketle bana tamam arkadaşlar kanolar burada birikmiş vaziyette ve turuma buradan başlıyorum çok heyecanlıyım ilk defa yapıyorum hadi bakalım güzel bir doğa bizi bekliyor Ya, gerçekten çok hoşuma gitti. İyi ki gelmişim. Acaba dedim hani e, kale ziyareti mi yapsam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam, dün size orman için söz vermiştim. Ama ilk buraya geliyor olan beni güne enerjik başlatları çıkmıştı. Bugün galiba bir sürü şey çekeceğiz ve delikli çok güzel yerler keşfeteceğiz. Sesim geliyor. Değişik bir şey keşfetmiştim. <gülüyor> Ağaçlar ama devamlı ağaçlar uzun olsa da bazen şey yapabiliyor, salabiliyor, kafayı da çarpmak istemiyorum size çekim yapacağım diye şimdi. Kazaya sebebiyet vermeyelim. Burada şu an kanalda sağlı sollu çok güzel bir ile iç içeyiz. Ve yanda muhteşem tatlı iki köpek gördüm. Burası bir ev sanırım. Merhaba kuçu kuçalar. <gülüyor> <gülüyor> Takip ediyorlar. Alışmışlar zaten bir şekilde. Gördüğünüz üzere hep yanlarda çok farklı evler var. Ben sahibinden genelde giriyorum bakıyorum yeni bir yere gittiğim zaman. Hiç ev fiyatı vesaire göremedim. Çevrede satılık ya da kiralık ev de yok. Sanırım arkadaşlar AKS'ye göre daha az yerleşkeli. Ee, ama işte Aketi'ye, Köyceğiz'e, Dalaman'a, Dalyan'a, Bodrum'a vesaireye gelen buraya arabasını atlayıp artık gezmeye geliyor anladığımız kadarıyla. Çevrede gördüğüm tek turistik olay bu kayıpla bu kanalda gezmek. 7,5 kilometre gidiyoruz, bunu söylemiştim sanırım ama tekrar yineleyeyim. Şu karşıda görmüş olduğunuz köprüler Kanuni Sultan Süleyman tarafından vakti zamanında yapılmış. Bir taraf kapalı gördüğünüz üzere ama buradan, bu kanaltısından geçebiliyoruz. İleride de e, tam tarihi sörpünün yapıldığı deniz kenarına doğru ilerleyeceğiz. Yani doğa gerçekten muhteşem. İnsanın burada ömrünü geçirisi geliyor. Hiçbir şekilde bu kadar seyahatin üstüne, büyük şehire gidip de tiz kirli bir havada yaşamak istemiyor Azman da dibini göstereyim size kadın azmağına göre biraz daha kirli gibi ama balıklar mevcut biraz daha bulanık bir şey gibi çok fazla göremiyorsunuz gibi kadın azma daha berrak daha temizli Balıkçılara ait tekneler görüyoruz. Yan taraflarda meyve ağaçları var. Mandalina, portakal ve balıkçılara ait tekneler mevcut. Arkadan da kanom geliyor, yani benim çok fazla sporlarıyla alakam yok arkadaşlar. Daha çok ekşi şeyler seviyorum ama işte ne bileyim yamaç parıştı olsun, Jessica olsun, banana olsun, hamburger olsun hepsini yaptım ama hiç hayatımda kanoya binmedim. Hiperaktif olduğum için herhalde sporlarımda da bir şekilde yavaş olanları tercih etmedim. Ama şimdi diyeceğim çünkü burada kanoyla gezmek çok keyifli olsa gerek. Belli bir süre sonra açık bir alana gideceğiz ve orada 10 dakika mola vereceğiz, yüzme molası. Girer miyim bilmiyorum ama az zaman suyu gerçekten çok doğum. Ben parmak ucuyla şöyle bir değdirip ıçılırım ama orada da doğayı çekeriz. Bunlara ben de yeri geldim açıkçası ama iyi ki de gelmişim diyorum. Hem de her şey çok ekonomik. Mesela biraz önce tostu yedik, tost yedik yanına çay içtik. Çayın parasını almamışlar. Çok tatlılar. Ee, ve 30 lira verdik. Yani hiçbir şey. Toplam şu ana kadar ki baktığımdaki e, tatil için ayırdığım bütçenin hemen hemen yarısındayım. Daha harcamadım bile. 2-3 gün daha buralarda kalacağımı düşünecek olursak da hepsini bitirmeden dönmüş olacağım. Sonrasında da zaten artık bir Ege'nin üstüne Akdeniz yaparız. Yani benim memleketime gideriz. Ama buralarda çok hoş ve çok tatlı. Fakat denizi işte. Antalya Akdeniz Denizi gibi değil, ee, soğuk, her şey çok soğuk ve esintili. Akşamları serin. Alanya'ya ve çevresine gittiğimizde bu sene bakalım nasıl olacak? Çünkü mevsimler de bir şekilde kaydılar biliyorsunuz. Daha çok soğumaya başladı havalar geçen sene Haziran 15'ten sonra bir şekilde e, her şey çok yolundayken de iyiken, ateşimler az Haziran 30'da falan bitirir diye düşünüyorum. Bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar, şu an yüzme balasının verildiği yere geldik. Burasının e, kanaldan kanala uzunluğu çok fazla değil, e, 7-8 metre kadar. Derinlik olarak da 1,5-2,5 arası ama şurada e, daha sığ bir görüntü var. Ben şimdi girmeyeceğim ama gelirseniz eğer, hani bilginiz olsun çok derin değil, çok rahatlıkla yüzebilirsiniz. Buradan tekrar geri döneceğiz arkadaşlar ve dediğim gibi kaysurf'ın olduğu yere gideceğiz. Oradan da geri döneceğiz. Kaysurf de yapmıyorum size. Yani anlayacağım size hiçbir şey yapmıyorum. Sizi sadece ile iç içe güzel bir geziyle doyuruyorum. Ruhunuzu ve bedeninizi ve midenizi. Mideninizi derken yediğim tostlar gani gani olduğu için söylüyorum. Şuradan itibaren zaten gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Şimdi motor çalıştığı için anladınız mı bilmiyorum ama o yolda gelirken gördüğümüz bent kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılmış vakti zamanında. Hemen ilerisinde bir kaya vardı ya hani dilek şeyleri vardı paçalar asmışlardı. nasıl dilek ağacı. Hani hikayesini de bilmiyorum ama zaten biz Türk milleti nerede bir dilek ağacı görsek bir şey koparır bir diler olursa ya tutarsa diye yaparız. İstiyorsanız oraya tırmanabilirsiniz. Çünkü durabiliyorlar orada ve çıkabiliyorsunuz. Benim bütün dileklerim yerine geldiği için yani öyle bir şeye girmeyeyim dedim. Direk yola devam ettirdim ama bu da size bir dipnot olsun. Yani şu bildiğimiz Akşapınar Azman'da da bir dilek ağacı mevcut her yerde olduğu gibi. Bu şekilde arkadaşlar hadi ben biraz kanoya bineyim. Ha bu arada bilginiz olsun. Bu turu yaparken muhakkak bikinili olun çünkü kanoda ister istemez oturduğunuz yer ıslak olduğu için üstünüz ıslanır. Şortunun içinde bikini var. Hadi başlıyoruz. Ups! <gülüyor> <Oops>, arkaya bineyim. <gülüyor> evet. Arkadaşlar en kolay su sporu bu olduğu için bunu tercih ettim dermişim. Ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Siz arkamdan tekne ile gelirsiniz. Tamam mı? <gülüyor> Çok kolaymış yahu, ama biraz da bir sporsuz kaldığımız için kol çalışmak lazım. Bunu devirir miyim acaba? Hayırlısı bakalım. Heh. Eee çarpıyoruz, çarpıyoruz. Ne çarptık? Çok beceriksiz olduğumu söyledi sağ olsun. Ay ben de farkındayım zaten. Senin de de arkaya bağlayacağım dedi. Bunu yapıyoruz zaten isteyene dedi. Yoruldu mu? Sen öyle gez dedi kanoyla. Bir daha da kanoya hiç binme hayatım boyunca dedi. Ya niye hep benim başıma bu iş geliyor? ya? Ehliyeti alırken de hocalarım aynı şeyi söylemişti. Ben halen daha araba kullanamıyorum. Herkes beni korkutuyor. Yani niye böyle yapıyorlar anlamadım. Galiba ben çok beceriksizim. Neyse. Şuradan bari iki şey yapıyormuş gibi yapayım da size de artistik olsun. Kendim gidiyormuş gibi. <gülüyor> yani sırf şu kanoya bilmemden bir video çıkarmış aslında. Daha çekmediğim ve göstermediğim size neler yaşadım ben burada şu kısacık alanda. Yani burası çok darmış yani. Aslında beni şöyle bir geniş yerlere götürseydi, verseydi kanıyor. O zaman daha farklı olabilirdi. Hadi gidiyoruz. Böyle gitmek daha zevkli. Demek çok beceriksiz gördün beni, böylesi daha makbul dedi. Sen de haklısın. <gülüyor> Peki ben böyle giderken çarpar mıyım? Ha iyi bari. Ben onu da becerebilirim yani, o kapasite var bende. <gülüyor> Ama için Çok daha tüskü yapmayayım size ya. Ben güneş arkadaşlar. Aaaa <gülüyor> düşermiş bak beni dövecek yemin ediyorum dövecek yapmadım sakarlık kalmadı nereden bindirdim bu kızı ben bu tekneye diyecek neyse bak yüzüme de bakmıyor neyse <gülüyor> yalnız bir şey söyleyeyim mi gerçekten ama gerçekten sağlısı oldu. muhteşem bir doğa var şöyle yapmak gerekiyor aynen yılan da var burada ha su yılanı var aha da su yılanı orada gördüm yemin ediyorum gördüm Böyle bir şey yok. Beni alın. Beni alın artık beni alın. Ben vazgeçtim tamam. Çok değildim Alın beni alın. Abi beni al. Şişt, duymuyor musunuz beni alın. Aa, ben geleceğim oraya. Evet arkadaşlar, Kaş merkezine geldik direkt. Ana yeri burası. Hemen size görüntü almak istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz temelsiz. Bizim bilgi Öztürk'ün yeri. Bizim yerde Kalsörp'e bakıyorsunuz hocalar var. Öğretiyorlar. Şimdi bir hoca bulup röportaj yapmayacağım. Çünkü bana da öğretmeye kalkacak. Ben zaten düz yolda yürüyemiyorum. Burada fazla oyalamayalım. Çünkü tekneyi beklettim. Onunla dönmemiz gerekiyor. Çünkü aldığımız tur, e, yani 3-5'lik tur, hem buraya getiriyor hem de döndürüyor. Bismil alabilir miyim? Cüneydi. Cüneyt abicim. Ee, sezon burada ne zaman başlıyor? Okullar çok önce başlar. Öyle mi? Evet. Şu an sesin sakin görünüyor. Evet. mı yavaştan sakin. mı başlayacak? Evet. Yavaş, ay mı üç ay mı? Vallahi. Ekiyorum falan sonuna evet. kadar. Aa iyiymiş o zaman. Evet. Arkadaşlar ekip sonuna kadar güzel bir süreç. Aklınızda bulunsun. Kaçta başlıyorsunuz? Sabah sekiz, akşam yediye kadar. Akşam yediye evet. kadar. Yeriden sonra ne yapıyorsunuz? Evet. Eve Herkes mi gidiyorsunuz? <gülüyor> Bu peki motorun sesi belirli bir saatten sonra sende de baş ağrısı yapıyor mu? Yok yapmıyorum. Alıştın artık. Kaç senedir kaptanlık ediyorsunuz? Ya biz çatıplarını yapıyoruz ya. Evet. Buralı mı? Buralıyım. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum sana. Kendime çok iyi bak. Artık ailemi de getiririm. Anladım. Onlarla de sen de gezeriz. Güneyt abi bulmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Diğer yani kaptanlar yanlış anlamasınlar ama o ayrı bir romantik kaptan. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler çiçekler için. yanındayız. Ama su birikintisinin artık çekildiği noktaya doğru geldik. Çünkü Cennet diye muhteşem bir azmaktaşı Cennet restoran var. Ee, burada ilginç bir şekilde şu an dibinde kefaller yüzüyor ve derinlik bir metre bile değil. Ama bazı bölgelerde bir metre. Ben burada balık yemeyeceğim. Çünkü iyisi 2-3 gündür gözleme toz falan derken bir şekilde tüm et çekti çok güzelmiş. Yani Balıkçı olarak şey İstanbul kültürü de devam ediyor burada gene. Yemeyenler olabilir diye. Köfte, işte kuzu şiş vesaire de veriyorlar. Ee, orta halde bir restoran diyeceğim ama e, tabii ki hesabı sizinle paylaştıktan sonra bunu diyeceğim. Çünkü bazı restoranlar gerçekten çok uygun burada ama bazı restoranlar alkol almadığın zaman şaşırtabiliyor hesap olarak. Bakalım hesap ne gelecek? Bu arada gündüz gezerken e, barlar sokağını gördüm. Çok küçük bir yer. Gece Hayatı kadar tek yok. İnsanlar e, barlarda minnoş minnoş yan yana 20 tane dükkan var ama 5-6'sı açık. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar, biralarını içiyorlar fakat size bunları çekeceğim. Fakat akşamları başka çekebileceğim bir şey yok. Genelde Azman etrafındaki restoranlarda yemek, sohbet, 12'de de dönüş oluyor. ancak çok fazla gece hayatı diye göstermedim demeyin. Gösterecek bir şey yok çünkü. <gülüyor> Arkadaşlar hesapta 358 lira geldi. Duble kızartma 75 lira. Kola 20 lira. Kuver 30 lira yazmışlar. Kuzu şiş 120. Paçanga böreği 48. Salata da 65 lira. Kuver 2 kişilik çünkü arkadaşımla birlikte oturduk yedik. Gayet uygun. <gülüyor> See you.